Yapılan birçok çalışma hazırladığım şu içeceğin cilt altı yağlanmasını azalttığını, karın içi yağlanmayı azalttığını, kan şekeri kontrolünü daha kolay hale getirdiğini, insülin duyarlılığını arttırdığını ve aynı zamanda da kilo vermeyi hızlandırdığını gösteriyor. Bu çalışmada kullanılan karışım öyle çok da pahalı bir ilaç değil. Aslında bu çalışmaya katılan kişileri 3 gruba ayırmışlar. Ve bir gruba demişler ki sen gün içinde aldığın içeceklerin bir tanesinin içine 30 mililitre sirke koy. Bir diğer gruba demişler ki sizler 15 mililitre koyun. Bir diğer gruba da evet biz size sirke veriyoruz şu kadar koyun demişler ama aslında plasebo grubu. Onda sirke yokmuş. Sadece sirke tadını veren başka bir karışım vermişler. Ve 12 haftanın sonunda görülmüş ki sirke kullanan her iki grupta da plasebo grubuna göre kilo verme daha yüksek. Hatta 30 mililitre sirke içen kişilerde 15 mililitre içenlere göre kilo verme daha da yüksek. Bu grup 1.7 kilogram verirken bu grup 1.2 kilogram vermiş ortalama. Bunun ötesinde, şimdi kilo vermenin ötesinde açıkçası önemli verilerden bir tanesi şu bu çalışmayla ilgili. Kan şekerinin düzenlenmesinde de oldukça etkili gibi görünüyor. Hem cilt altı yağ hem de organ çevresindeki... Ya miktarı sirke kullanan grupta da daha fazla azalmış. Zaten birçok çalışma var özellikle sirke ve kan şekeri regulasyonu arasında. Hakikaten baktığın zaman sirke tükettiğin zaman bu ister işte salatana atmak olsun ister suyun içine biraz atıp atmak olsun. Özellikle elma sirkesinde kilo verme, kan şekeri regulasyonu daha kolay gibi görünüyor. Hem kan şekeri... Daha düzgün seyretmeye başlıyor. Hem de insülin duyarlılığı artmaya başlıyor. Dolayısıyla daha etkili oluyor. Mesela başka bir çalışmada da şöyle yapmışlar. Gece yatmadan önce sirke içirmişler kişilere ve görmüşler ki ertesi gün açlık kan şekeri daha düşük o kişilerde. Dolayısıyla sirkenin özellikle kan şekeri regulasyonunda oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle bir öneri yapabiliriz. Özellikle e, şekerli yiyecekler tükettikten sonra... O gün gece yatmadan veya en azından o yemekten sonra sirkeli su içmek veya yemek sırasında sirke tüketmek kan şekerinin toparlanmasına daha faydalı olabilir. Bunun yanı sıra sadece kan şekeri ile ilgili değil, evet zayıflamayı sağlıyor, yağ yakımını arttırıyor ama kandaki kolesterolü ve özellikle trigliseritleri kan yağlarını da düşürebiliyor sirke. Dolayısıyla birçok faydası var. Aklınıza şu gelebilir. Mesela dışarıdan aldığımız sirkeyle bunu becerebilir miyiz? Yani hazır marketten aldığımız sirkelerle bunu yapabilir miyiz? Çünkü her şeyin ideali organik olanı. Ama sirke yapımına baktığınız zaman sirke yapımı da öyle kolay değil. Ee, neredeyse bir yıla kadar uzanan bir süreçten bahsediyorsun. Hani ilk başta o işte diyelim ki elma sirkesi yapacaksın. Birçok YouTube'da da video var. Ben bu videoyu hazırlanırken birçok kanala da girdim ve baktım. Çok güzel ve açıklayıcı videolar var. Şimdi e, önce elmaları kesiyorsun. Onları işte 20 gün boyunca her gün karıştırıyorsun. Sonra bir dinlenme sürecine alıyorsun. Yani uyutuyorsun. E, ondan sonra bir süzüyorsun. Tekrar bekliyorsun. Hani ideal sirke esasında bazı kanallarda gerçekten en güzel o berrak haline bir yıl sonra ulaştığını gösteriyor. Ha, en azından evet bunu bugün yapabilirsiniz. Bir yıl sonrası için ama bu arada ne yapabilirsiniz? Dışarıdaki sirkeleri marketteki sirkeleri de kullanabilirsiniz. Sonuç itibariyle size bahsettiğim bu çalışmalarda kullanılan ev sirkesi de değil açıkçası. Hazır, e, yani mesela bu çalışmanın açıklamasını yazmamış ama ev sirkesi, organik sirke falan diye de yazmıyor. Birçok farklı sirke var sonuçta. İşte elma sirkesi de var, üzüm sirkesi var ve Esasında karbohidrat oranı yüksek olan her meyveden sirke yapılabiliyor. Önce o alkolleniyor. Ondan sonra alkollendikten sonra da e yeniden fermente oluyor. Alkolünü kaybediyor ve asetik asit ortaya çıkıyor. Zaten o sirkenin hafif acı tadını ve kokusunu veren de asetik asit. Ve asetik asit sayesinde de işte e bu faydalarını görmeye başlıyorsun. Ortalama %4 ile 5, 6, 7 arasında değişiyor oranları da. Ama hani birçok... Farklı sirke olsa da e, benzer etkilere sahip olma ihtimali bunların hakikaten yüksek gibi görünüyor. Zaten diğer çalışmalarda da e, faydalarının çok benzer olduğunu görüyorsunuz. Mesela Japonya'da pirinçten bile sirke yapılıyor. Zaten onların biliyorsunuz mutfağında pirinç oldukça önemli bir yer kaplıyor. E, marketten aldıklarımızda baktığım zaman ben şişenin içinde mesela ne var? Koruyucu madde var. E223 diye sunuyoruz. E, ...sülfit içerikleri var aslında. Bizim... ...Türk Gıda Mühendisleri Derneği'nin... ...raporuna göre de... ...hani kullanılabilir, sağlık için yüksek miktarda tüketilmediği zaman... ...bir zararı olmayan bir madde. Ama şeye dikkat edin diyor. Yani özellikle astım olanlar ve böbrek yetmezliği olanlar... ...biraz daha dikkatli olsunlar diyor. Ama tabii ki burada... ...biz ham halini kullanmıyoruz. Sonuçta bu gıda koruyucular... Büyük miktarlarda hazırlanıyor. Paket paket satılıyor ama bizim yediklerimizin içtiklerimizin içinde olan bu gıda koruyucular daha düşük miktarda elbette. Çok eser miktarda oluyor. İdeal olan tabii ki organik kullanmak. Yapabiliyorsanız evde yapın. Dediğim gibi YouTube'da da birçok e, videoda tarifini bulabilirsiniz. Ama biraz da sabır gerektiriyor. Zor değil ama sabır gerektiriyor. Bizim mutfağımızda olan bir şey aslında. Sirken bin şerbeti var. Bir bardağın içine eşit miktarda Sirke ve bal attıktan sonra bir litre iç, suyun içine tüketebilirsin. Hatta Onun içine karanfil atabilirsin vesaire. Dolayısıyla birçok tarif var onları da bulabilirsiniz. Ama özetle hani Kilo vermede kolaylık sağlayan, kan şeker regulasyonunda kolaylık sağlayan dolayısıyla özellikle diyabet öncesi veya diyabeti olan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği bir e, içi, ta, içerikten bahsediyoruz. Kolesterolü düşürüyor, kan yağlarını düşürüyor. Muhtemelen antioksidan özellik olabilir. Ha, i̇çinde öyle çok vitamin, mineral vesaire yok ama çok gerçekten faydalı bir fermente içecek. Maya içerdiği için bağırsak sağlığı açısından çok faydalı. Ha, bunların hepsi hakikaten önemli. Her ha, şuna dikkat etmek lazım. Sürekli sirke tüketmek ve özellikle tükettikten sonra da kişileri fırçalamamak. Çürüklere neden olabilir. Bir de böbrek yetmezliği olanların yine sirke tüketirken biraz dikkatli olması gerekiyor. Ve kan şekerini düzenlemek için ilaç kullanıyorsanız da kan şekerini düşüreceği için burada biraz daha yakın kan şekeri takibi sizin için faydalı olacaktır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Yine bir videoda yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.